Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca'nız. SM ile Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. 2023 Ayte Matematik Kampı'nda Logaritmanın 3. videosundayız. Sayfa numaralarımız 88 ve 89 olacak bugünkü videolarda, bugünkü derste. 88 ve 89. sayfalarda öncelikle arkadaşlarım taban değiştirme kuralını işleyeceğiz. Bununla alakalı örnekler çözeceğiz. Daha sonrasında logaritma fonksiyonunun tersi nasıl alınır? Daha kısa yollardan nasıl alınır? Bunları öğreneceğiz. Daha sonrasında ise bunlarla alakalı örnekleri çözüp bu dersimizi bitireceğiz. Yaklaşık olarak benim tahminimce bir 30-35 dakikalık bir ders gibi olacak arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Daha sonrasında 4. dersimizde üstel ve logaritmik denklemlerin çözümü, eşitsizliklerin çözümüne geçeceğiz. Hazırsanız sevgili arkadaşlarım, geçelim videomuza isterseniz. Hadi bakalım. öncelikle bize diyor ki bakın notta uygun tanım aralıklarında logaritma x tabanında y'yi biz istediğimiz tabanda yazabiliriz yani bölü diyeceğiz bakın şuraya şuradaki y yukarıda kalacak buradaki x de tabandaki x de aşağıda kalacak yani yukarıdaki yukarıda aşağıdaki aşağıda kalacak tamam mı ve istediğin tabanı kullanabilirsin burada tabi bir haricinde çünkü bir e, logaritmanın tabanına 1 gelemiyor. Veya negatif sayılar gelemiyor. Bunun dışında uygun şekilde istediğin sayıyı kullanabilirsin. Örnek veriyorum logaritma 2 tabanında 5. Sen bunu sorunun içerisinde ihtiyacın oldu. Mesela 3 tabanında logaritmalara ihtiyacın oldu. Sen bunu logaritma 3 tabanında ve logaritma 3 tabanında diye yazıp bak 3 nereden geldi kafamdan uydurdum. 5'i yukarı 2'yi de aşağıdaki logaritmanın içine yazabilirsin. İşte bu buna eşit olur. Tamam. Tabii, Yine arkadaşlar ihtiyaçtan kaynaklı bazı kısa şeyler de ortaya çıkması gerekiyor demiştik ya bir önceki videoda. İşte bunu da şu şekilde düşünebiliriz. Mesela elimizde bir logaritma A tabanında B var. Burada da X tabanında Y dedik bakın. Şimdi ben bunları Y tabanına getirirsem Y tabanında Y, Y tabanında X olur. Peki logaritma Y tabanında Y neydi? 1'di. İşte bundan kaynaklı logaritma X tabanında Y, logaritma Y tabanında 1 bölü logaritma Y tabanında X eşit olacak. Yani mesela burada sen tabanı B olarak kullanacak olursan logaritma B tabanında B hatta ve hatta zaten harfle örneği vermiştik biz. Şurayı normal sayısal örnek verelim. Mesela yine 2 tabanında 5'ten ilerleyelim ve 3'e çevirelim ya da 5'e çevirelim. Logaritma 5 tabanında 5 bölü logaritma 5 tabanında 2. Şimdi arkadaşlar bakın üst taraf ne 1 bölü alt tarafta logaritma 5 tabanında 2. Şimdi dikkat et. Şurası 2 tabanında 5 burası 1 bölü 5 tabanında 2 bak. O halde arkadaşlar artık şunu söyleyebiliriz ki şu ifade logaritma m tabanında ne ifadesi 1 bölü logaritma n tabanında m ifadesine daima eşit. Bu da farklı bir özellik gibi karşımıza çıkar da taban değiştirme kuralının bir sonucudur aslında. Bu kuralın ismini de yazın taban değiştirme kuralı. Bakın çoğu kitapta sevgili arkadaşlar bu kural ayrı verilir ki biz de zaten ayrı veriyoruz. Taban değiştirme kuralı. Niye? Ayrı verilir. Çünkü genel itibariyle tabana çok dokunamayız e, logaritmada. Sanki böyle dokunulmazlığı varmış gibi tabanla çok oynayamayız. Yani üssü e, işte logaritmalar toplanıyorsa içlerini çarpabiliyoruz. Ama bak taban sabit kalıyor her zaman. Veya logaritmalar çıkarılırken içlerini bölüyoruz. Ama bak yine taban sabit kalıyor. Veya işte logaritmanın içiyle gidip alttaki sayıyı Change edebiliyoruz, yer değiştirebiliyoruz ama taban yine kaldığı yerde kalıyor. Çok dokunamıyorduk biz ona. Ama e, şimdi ise tabana dokunabildiğimiz tek kural olarak adlandırabiliriz bunu. Taban değiştirme kuralı. Tabanı istediğimiz gibi değiştiriyoruz öyle kafamıza göre. Aslında en çok da tabanla oynayabiliyormuşuz. Anlaştık. Pekala bu eşitlik bize bazı pratiklikler de kazandırır. E, o halde mesela şöyle düşünebiliriz. Logaritma x tabanında y. Bununla ben gidip bak logaritma y tabanında x'i çarparsam Bunun sonucu 1 olur Diyebiliriz e Niye? Çünkü sen logaritma x tabanında y'yi bak 10 tabanında yazıyorum Log y bölü log x Log y tabanında x'i de log x bölü log y biçimde düşünürsen E şuna bak Şu yeşil olan mavi olanın çarpımsal tersi O zaman ben bununla bunu çarparsam ne olur? 1 olur O zaman bununla da bunu çarparsam 1 olur Tamam ee, ekstradan logaritmaların çarpım ile alakalı kuralı vermedik ama sen şunu bileceksin o zaman mesela logaritma A tabanında B ile logaritma B tabanında A çarpılırken şunları götürebilirsin eğer bunun tabanıyla bunun içi aynıysa bunun tabanıyla bunun içi aynıysa hepsi gider ve geriye sadece 1 kalır diyebilirsin şimdi 33. örneğimize bir bakalım seninle beraber hadi logaritma 2 tabanında 3 neymiş A olduğuna göre Logaritma 12 tabanında 40 ifadesinin A türünden eşitini bul demiş bize. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar. Bunun tabanını 2. Ben 2 tabanını kullanaraktan yola çıkacağım. İyi dinliyorsun burayı. 40'ı 2 ile ve 3 ile elde etmeye gayret göstereceğim. Yeri yeri gelir 5 ile de ifade edebilirim. Tamam. Yeter ki sen bunu A türünden yazmaya çalış. Şimdi bakın 40'ı 2 tabanında yazacağım. Logaritma 2 tabanında 2 Artı logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 10 diyeceğim. Bölü hatta 10 demeyelim çünkü 1 5 2 çarpanı daha var sonuç olarak. 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 5. Bak şimdi ne oldu bunları toplarsak? 2 çarpı 2 çarpı 2. 8 yaptı. 8 kere 5'te 40'ı verdi bize. Bak 40'ı elde ettim şu an. Daha sonrasında diyorum ki. Bak güzel kardeşim bölü dedim. Alt tarafta ise. 12 elde etmeye çalışırsam logaritma 2 tabanında 2 artı, logaritma 2 tabanında 2 ne yaptı? 4. Bir de logaritma 2 tabanında 3 derseniz 12'yi de elde etmiş olursunuz. Bak yukarısı logaritma 2 tabanında 40, alt kısımda logaritma 2 tabanında 12. E sen biliyorsun ki bunun ikileri görmezden gelirsen logaritma 12 tabanında 40 olduğunu biliyorsun. Bak elde ettim ben logaritma 12 tabanında 40. Şimdi o zaman gel şurayı şöyle yazalım bak. Logaritma 2 tabanında 2, 2 tabanında 2, 2 tabanında 2 bunların 1'di. 1, 1, 1 daha 3 yapar. Artı logaritma 2 tabanında 5 dedim. Bölü alt kısımda 1 artı 1, 2 yaptı. Artı 2 tabanında 3 neydi? A'ydı. İşte arkadaşlarım logaritma 10 tabanında 40 ifadesinin A türünden eşiti budur. Bakın içerisinde sayı, sayı, sayı bir tane de A'yı kullandık. Böylelikle A türünden eşit demiş olduk sevgili arkadaşlar Yukarıdaki örnekten sonra bu örneği de iyice dinlersen çok güzel anlayacaksın. Şimdi çok iyi dinle. Logaritma 4 tabanında 27'yi ben logaritma 2'nin karesi tabanında 3'ün küpü biçiminde yazacağım. 3'ü başa 3 diye atacağım. Şuradaki 2'yi de başa 1 bölü 2 diye atacağım. Çarpı logaritma 2 tabanında 3 olacak tamam mı? Bu neymiş arkadaşlar? X. Şuradaki 3'ü buradan aldım. Karşıya bölüm olarak attım. Buradaki 2'yi buradan aldım ve karşıya çarpım olarak attım. Böylelikle logaritma 2 tabanında 3'ün arkadaşlarım. 2x bölü 3 olması gerektiğini anladım. Şimdi bu artık cebimizde kalsın. Bu bizim için değerli. Bizden istenen logaritma 36 tabanında 24'ün x türünden eşitiydi. Şimdi ben 2 tabanında 3'ten. 36 ve 24 sayılarını elde edeceğim. İyi izliyorsun. Logaritma 2 tabanında 2, de, 2 ile başladım. Artı logaritma 2 tabanında 2 dedim. Artı logaritma 2 tabanında 2 dedim. Böylelikle 8 elde ettim. O halde bu 8'i artık durmayalım. 3 ile çarpalım ve 24 olsun. Bak logaritma 2 tabanında 2. 2 tabanında 2. 2 tabanında 2. 2 tabanında 3 toplarsan 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 24 elde edersin. Alt kısımda ise bölü neyi elde etmem gerekiyor 36'yı? Bak iyi dinle. Logaritma 2 tabanında 2 logaritma kitabındaki ne yaptı iki tabbanında 4 yaptı 2 tabanında 3 dedim ne yaptı 12 2 tabanında 3 dedim ne yaptı 36 36 elde ettim 24' elde ettim üst taraf artık benim için logaritma kitabanında 24 alt tarafta benim için logaritma kitabında 36'dır artık Pekala şimdi gelin yerlerine yazalım bakın 1 1 1 şu neydi hocam o da 2x/ bölü 3'tü yani 3 artı 2x/ bölü 3 yaptı Alt kısımda da 1, 1 daha 2 arkadaşlar. Artı, şuraya bakıyorsunuz. 2 tabanında 3, 2 tabanında 3. Nedir? 2 tane 2x 3. 2 tane 2x bölü 3 de 4x 3 yapar değil mi? Şimdi bunları bir güzel yazalım. 3 kere 3, 9. 2x ekledim, 11x bölü 3 geldi. Alt kısımda 2 kere 3, 6. 6'ya 4 eklediniz, 10x 3 geldi. Bölü 3'leri götürürsünüz. Hop, hop. Daha sonrasında da sevgili arkadaşlarım bu arada şurası e, 6 artı 4x biz neler yaptık öyle O hiç uyarmıyorsunuz da İsmail Hoca dalmış gitmiş var ya yemin ederim dur 3'ler giderdi. 3 kere 3 9 9'un üstüne 2x ekledim 11x yazdım O 9 artı 2x arkadaşlar burası kusura bakmayın 2 kere 3 6 6 artı 4x burası da tamam mı Oy neler yapmışız <gülüyor> 3'ler gitti Geriye kaldı? 9 artı 2x bölü 6 artı 4x kaldı ki bu da bize zaten ikileri görmezden gelirseniz logaritm 36 tabanında 24'ü verir arkadaşlarım. İki süründen eşit budur. Ya ben de diyorum yukarıda öyle yazdım ya 11x bölü 10x geldi. xler de gitti 11 bölü 10 gelecek diye. Lan dedim bir dakika hani x türünden istiyorduk. Yani neler oluyor? Neyse ucuz atlattık ucuz yırttık. 35. örnek. Logaritma 2 tabanında 81. Şimdi bak ben bunu 2 tabanında 81 nedir? 3'ün 4. kuvveti mi? Çarpı logaritma 3 tabanında 125 nedir? O da 5'in küpü. E, logaritma 5 tabanında 256'da biliyorsunuz ki 2 üzeri 8'dir arkadaşlar. Burada 4'ü başa atacaksınız. 4 çarpı logaritma 2 tabanında 3. Çarpı 3'ü de başa attım. 3 çarpı logaritma 3 tabanında 5 geldi çarpı 8'i başarttık 8 çarpı logaritma 5 tabanında 2 geldi şimdi dikkat 4 kere 3 12 12 kere 8 96 yapar arkadaşlar 96 çarpı logaritma 2 tabanında 3 çarpı logaritma 3 tabanında 5 çarpı logaritma 5 tabanında 2 dedik bunları dedikten sonra da şunu yapıyoruz artık bak bunun tabanı 2 bunun içi 2 bunun tabanı 5 bunun da içi 5 bunun tabanı 3 bunun da içi 3 yani logaritmalı bir ifade kalmadı Elimizde kalan tek ifade 96'dır. İşte bu da bizim zaten cevabımızdır sevgili arkadaşlar. Evet, geçtim 36'ya. 36. örneği de şöyle yaklaşalım biraz. Heh. Şimdi logaritma kök 3 tabanında 25 demiş. Bakın arkadaşlar, e, logaritma kök 3'ü ben 3 üzeri 1/2 biçiminde yazacağım. 25'i de 5'in karesi biçiminde yazalım. Çarpı logaritma bakın şu ne demek? 5 üzeri 1/3 demek çarpı, e, çarpı diyorum özür dilerim 5 e, üzeri 1 bölü 3 tabanında 27 de 3'ün küpüdür şimdi şuradaki 2'yi başa attınız 2, 1 bölü 2'yi de ters çevirip başa attınız, çarpı 2 oldu çarpı logaritma 3 tabanında 5 geldi çarpı, şuradaki 3'ü başa attınız 3, buradaki 1 bölü 3'ü de ters çevirip başa attınız, 3 çarpı logaritma 5 tabanında 3 oldu şimdi dikkat edin, 3 tabanında 5 ile 5 tabanında 3'ün çarpımı zaten hop hop 1 Şuraya bakıyorsun 2 kere 2 4 3 kere 3 9. O halde 4 kere 9 kaç yapar? Tabii ki 36'nın ta kendisi yapar. Bu da bizim cevabımızdı. 88. sayfamızın sol sütununu bitirdik. Ve artık sevgili arkadaşlarım sağ tarafta dolduracağız. Şimdi sol taraf gayet nizami olmuş. Geçtik 37'ye. Demiş ki logaritma... Bu x, y, z'ler çarpım durumunda. Sana sorunun içerisinde x, y, z 3 basamaklı bir sayıdır demiyorsa sen bunları çarpım olarak algılayacaksın. Bunu tt'de uyarmıştık. Şimdi x çarpı y çarpı z tabanında x a'ymış. x, y, z tabanında y b'ymiş. x, y, z tabanında z'nin z, ifade, z ifadesinin eşit işte soruyor. Şimdi ben bunu şöyle diyeceğim. Logaritma x, y, z tabanında a, a, x artı logaritma x, y, z tabanında y artı Logaritma x, y, z tabanında z olsaydı görüyorsunuz ki tabanlar aynı tabanlar aynıysa içlerini ne yapıyorduk toplarken çarpıyorduk e çarpıyorsak demek ki artık burası logaritma x, y, z tabanında x, y, z gelir arkadaşlar çarpımları bu da sen biliyorsun ki bunun sonucu bir Şimdi şu kısım neye eşitti öncelikle onu yazalım şu kısım arkadaşlarım a idi artı şurası e burası da b idi hocam artı şu kısımda sevgili arkadaşlarım hemen sağındaki şurası da bize sorulandı zaten. Bu da neymiş? 1 miymiş? E bizden şu isteniyor artık. Pekala. O halde ben diyorum ki şu a artı b'yi karşıya atarsam cevap hazır. Soru işareti eşittir. 1-a-b yapar arkadaşlar. Cevabımız budur diyebiliriz. 38. örnek. 5 üzeri 3 bölü logaritma 9 tabanında 25. Öncelikle ben bunu şu şekilde yazarım. Bak 5 üzeri. 3 çarpı şunu ters çevirip yukarı alırsam logaritma 25 tabanında 9 yapacaktır. Bu bir. İkinci olarak da ben bunu 5 üzeri 3 çarpı iyi dinliyorsun burayı. Şöyle biraz da yaklaştırayım istersen. Çok mu yaklaştık? Yo aslında iyi ama biraz uzaklaşmakta fayda var. Bak ee, 5 üzeri 3 bölü dedik. Sonra da diyorum ki logaritma bak şimdi şu 25'i 5'in karesi biçiminde. 9'u da 3'ün karesi biçiminde yazacak olursan. 2'leri başa atacaksın ya. 2 bölü 2 olacak bak. Şunlar da gidecek değil mi? E 2 bölü 2'nin de sen zaten 1 olduğunu biliyorsun. O halde şu 2 bölü 2'yi de ortadan kaldıralım. Çarpı diyelim. Bu 3'ü de aldım. Hop 3'ün kafasına attık. Böylelikle arkadaşlarım şu da gitti. 5 üzeri logaritma 5 tabanında 27 geldi biliyorsun. Şimdi ise şu 27 ile buradaki 5'i yerlerini değiştirebilirsin. Madem öyle eşittir diyorum cevap ne olacak 27 üzeri logaritma 5 tabanında 5 gelecek ki 5 tabanında 5 nedir onu gayet iyi biliyorsun 1'dir. O halde cevabımız 27 üzeri 1'den 27 olacaktı sevgili gençler. Evet 39. örneğimiz için aşağı doğru inelim ve başlayalım çözmeye. Öncelikle bize demiş ki bakın 3 üzeri x eşittir 18 üzeri y olduğuna göre x 2y bölü y oranı kaçtır diye soruluyor. Şimdi neler yapılabilir bir düşünelim bakalım sizle beraber olmaz mı? Şimdi arkadaşlar 3 üzeri x'imiz var eşittir. 18 üzeri y demek 3 üzeri y çarpı 3 üzeri y çarpı 2 üzeri y demek. Biliyorsun ki üstü sayılarda üstler aynıysa ve ifadeler çarpılıyorsa tabanlar çarpılıp aynı üst üzerine tekrar yazılıyordu. Dolayısıyla 3 çarpı 3 çarpı 2 de 18 olduğu için ben bunu bu şekilde yazarım. Şimdi bak 3 üzeri x eşittir. Şununla şunu bir araya getir. 3 üzeri 2y yapar. Çarpı 2 üzeri y gelir. Dikkat et. Burası 3 üzeri 2y burası 3 üzeri x. Ve çarpım durumunda. Ben bunu karşıya bölüm olarak atarsam. 3 üzeri x bölü 3 üzeri 2y eşittir. 2 üzeri y'yi verecektir bana. Şimdi yine üstlü sayılardan ilerliyoruz. Bak tabanlar aynı. O zaman üstleri birbirinden çıkaracağız. Yani x'ler 2y'yi çıkaracaksın. Böylelikle 3 üzeri x eksi 2y eşittir. 2 üzeri y'dir diyeceksin. Buraya kadar her şey tamam. Buraya kadar her şey çok güzel. Şimdi yazalım bir bunu. 3 üzeri x eksi 2 y eşittir. 2 üzeri y dedik. Şimdi ben her iki tarafın 1 bölü y'nin kuvvetini alırsam şurası bölü y olur. E hocam burası da bölü y olur. Değil mi? O halde 3 üzeri x eksi 2 y bölü y 2 üzeri y bölü y 2 üzeri y bölü y nedir? 2'dir. Şimdi bakın. Ne diyor bana? Ben şuna... Bize sorduğu soru var ya şurası. Ben onu burada elde ettim. Şimdi ben bu bana sorduğuna eğer ki A dersem aslına bakarsanız şurası ne oldu? A oldu. 3 üzeri A eşittir 2'ymiş. Bana A'yı soruyor. Peki A'yı yalnız bırakmayı biz neyle sağlıyoruz? Şu an işlediğimiz konuyla değil mi? O halde A nedir arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında 2'nin ta kendisidir. Bize bu sorulmuş dedik. Şimdi bakalım notumuza. Dikkat ettiyseniz ben size bunu fonksiyonlarda anlattım. Ben size bunu trigonometride de anlattım. Şimdi logaritmada da anlatıyorum. Bu nedir hocam? Kısa yoldan fonksiyonun tersini alma yoludur arkadaşlar. Tamam mı? Bunu yaparsanız kısa yoldan basit bir şekilde hata yapma olasılığını neredeyse sıfıra indirerek fonksiyonların tersini alabilirsiniz. Trigonometride gayet yorumlarda da gördüğüm faydalı, sizler için faydalı olduğunu hissettim arkadaşlar. Şimdi zaten faydalı olacağını biliyordum da çünkü hani güzel bir yöntemde. Ben öğretmenim diğer fonks, normal fonksiyonlarda ters alma yöntemiyle yaparken benim canım sıkılıyor. Hata yapmaktan korkuyorum bak ben öğretmenim. Ama şu yöntem bence gayet akıcı ve hata yapma olasılığı gayet az. Logaritmik veya üstel fonksiyonların tersini aşağıda gösterdiğim yöntemle alabiliriz. Şimdi f(x) fonksiyonu örnek veriyorum. Logaritma 2 tabanında x 7/3. Biz f'in tersini bulalım demişiz. Önce x'e uygulanan işlemleri yapıyorsunuz. Bak burada x'ten ilk olarak ne yapılmış arkadaşlar? 7 çıkarılmış. 7 çıkarılmış. Sonra 3'e bölünmüş. 3'e bölünmüş. Sonra 2 tabanında logaritması alınmış. Şimdi burada bir ok var. Bu ok ne işe yarıyor? Yukarı doğru olan ok. İşlem sıralamasını şimdi tersini bulurken yukarı doğru yapacağız. Tersten yapacağız ve bütün işlemlerin de anti işlemlerini uygulayacağız arkadaşlarım. Yani ne demek? Örnek veriyorum. Tersten başlarken iki tabanında logaritması alınmış demişiz ya. Bunun tersi nedir? İki tabanında üs almaktır. Yani arkadaşlar ben 2'nin üzerine ikisi yazacağım. Bu 1, 2. 3'e bölünmüş biz ne yapacağız? 3'e çarpacağız. 3 ile çarpacağız. Çarpı 3. 7 çıkarılmış. Biz ne yapacağız? 7 ekleyeceğiz. Artı 7. İşte size fonksiyonun tersi arkadaşlar. Ki burada da zaten yazmıştım. Şimdi sıradaki örnek sizin. İsterseniz videoyu bir durdurun. Durdurduktan sonra çözmeye çalışın. Ben devam edeyim. Tamam. fx eşittir. 3 çarpı logaritma 6 tabanında 2x eksi 1 fonksiyonunun tersini bul demiş. 1. x'e uygulanan işlemleri yazıyoruz. 2 ile çarpılmış bak. 2 ile çarp. Sonra ne yapılmış hocam? 2 1 çıkar Sonra ne yapılmış? 3 6 tabanında log alınmış 6 tabanında log alınmış 4. işlemde 3 ile çarpmış 3 ile çarpmış Şimdi ben ne yapacağım? Tersine ilerleyeceğim Ve bütün işlemlerin anti işlemlerini yapacağım 3 ile çarpmak yerine önce 3'e böleceğim 6 tabanında logaritma almak yerine Bunun 6 tabanında üstünü alacağım ve sevgili arkadaşlarım bir çıkarmak yerine buna bir ekleyeceğim. 2 ile çarpmak yerine de 2'ye böleceğim. İşte size fonksiyonun tersidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu ifademiz. Şöyle de kenarda dursun. Şimdi geçelim 41. örneğimize. Yine tersini bulacağız. Bakın önce ne yapılmış? 6'ya bölünmüş. 1. Şuradan başlayalım. 1. 6'ya böl. Sonra 2. 2 eklemiş. Sonra 3. 3'e bölmüş bakın 3'e böl sonra da 4 logaritması alınmış pardon özür dilerim 3'e bölmek ondan önce yapılmış ondan sonra yapılmış şunun önce logaritmasını alacağız hangi tabanda 3 10 tabanında 10 tabanında log al. daha sonrasında 4 3'e bölmüş ve 5 kare almış kare al şimdi kare almanın tersi nedir kök almaktır 3'e bölmenin tersi 3 ile çarpmaktır arkadaşlarım. Çarpı 3 10 tabanında logaritma almanın tersi 10 tabanında üs almaktır. 2 eklemenin tersi 2 çıkarmaktır. 6'ya bölmenin tersi 6 ile çarpmaktır. İşte f'in tersinde x budur sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum. 42. örnekte. x'ten 1, 3 çıkarmış. Sonra 2, 2 tabanında bu sefer üs almış. üs al. 3 sonra karekök almış. Karekök ve 4 7 ile çarpmış. Şimdi biz ne yapıyoruz? İlk başta buradan başlıyoruz. 7'ye bölmemiz gerekiyor çünkü 7 ile çarpmış önce. 7'ye böldüm. Sonra karekök almak yerine ben karesini alacağım. 2 tabanında üst almak yerine 2 tabanında logaritmasını alacağım. 3 çıkarmak yerine ben 3 ekleyeceğim. İşte size f'in tersinde x sevgili gençler. 43. örneğim. Yine tersini bulacağız. İyice pekişmesini istiyorum. 1. Önce 2 tabanında üs almış. 2 tabanında üs almış. 2. 5 eklemiş. Sonra 3 3 tabanında 3 tabanında log almış. Tersten başlıyorum ve terse doğru anti işlemlerini yapıyorum. 3 tabanında logaritma almanın tersi 3 tabanında üs almaktır. 5 eklemenin tersi 5 çıkarmaktır. 2 tabanında üs almanın tersi 2 tabanında tabi ki logaritma almaktır. İşte size F'in tersi. Bu kadar basit. Ve 44. örneğimize de bakalım. 1. Önce küp almış. Küp al. 2. 5 çıkarmış. Sonra 3. 2 tabanında üs almış. 2 tabanında üs almış. 4. 3 bölü 2 ile çarpmış. 3 bölü 2 ile çarp. Pekala. Şimdi ne yapacağız? Tersten başlıyoruz. 3 bölü 2'ye çarpmak yerine... 3/2'ye böleceğim ki bu ne demek 2/3 ile çarpmak demek aslında. Dolayısıyla 2x/3 dedim. Daha sonrasında bunu hallettik. 2 tabanında üs almak yerine 2 tabanında ben logaritma alacağım. 5 çıkarmak yerine 5 ekleyeceğim. Küp almak yerine de küp kök alacağım. İşte size f'in tersinde x fonksiyonu sevgili arkadaşlarım bu kadar basitti. Evet. Artık videomuzu noktalayabiliriz burada. E, logaritmanın üçüncü videosuydu ve üçüncü videoda arkadaşlarım artık üstel ve logaritmik denklemlerin çözümüne geçeceğiz biz dördüncü videoda. Neden burada bırakıyoruz? Çünkü arkadaşlarım artık yeni bir konu denklemlerle eşitsizlikleri aynı videoda vermem gerekiyor. Buraya başlarsak şimdi eşitsizlikler e, videosu bölünmüş olacak. Dolayısıyla buna gerek yok. Gayet tertemiz bir buçuk sayfalık bir ders yaptık. E, eğlenceli ve tatlı bir dersti. Ben keyif aldım açıkçası. Şu ters alma olayını lütfen hallet be. Olur mu? Gözünün yağını yedeyim. Lütfen şu ters alma olayını hallet. Çünkü trigonometride de işe yarıyor. Normal fonksiyonlarda polinomda bile işine yarar. Logaritmada işine yarıyor, üstel fonksiyonda işine, her yerde işine yarıyor. Dolayısıyla bunu bir hallet olur mu? Hadi arka arkaya kendinde örnek yaz. Olmadı trigonometridekileri görmediysen oradakilere de bakabilirsin. Ama lütfen hallet. Bu senin için güzel bir gelişme olur. Evet, sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.